Bugün 26 Mayıs 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Koç burcundaki ay güne canlı ve cesur enerjiler veriyor. Gün boyu kişisel arzu ve hedeflerimiz öne çıkarken karşımızdaki kişilerin beklentilerini göz ardı edebiliriz. Kişisel hedef ve girişimlerimizde sonuç alabilir, bazı yol ayrımlarına gidebiliriz. Bedensel olarak ay Koç burcunda ilerlerken çabuk sinirlenebilir ve ani tepkiler de gösterebiliriz. Stres kökenli baş ve migren ağrıları, eklem, kas ağrıları gözlenebilir. Bugün Koç burcundaki Venüs ve Oğlak burcundaki Plüto arasında etkinleşen dik açı, sevgi alışverişleri, özdeğer, maddi paylaşımlarda ciddi ve tutucu etkiler verebilir. Duygusal ve maddi alanlarda yoksunluk ve kısıtlanma hissedebiliriz. İlişkilerimizde sorumluluklar öne çıkarken istikrar ve güven veren ilişkilere daha fazla yönelebiliriz. Akşam saatlerinde etkinleşecek koç burcundaki ay ile kova burcundaki Satürn arasındaki olumlu açı duygusal dengemizi ve kararlılığımızı yükselterek bize destek olabilir gerçekçi hedeflerimize odaklanabilir organize ve pratik davranabiliriz daha deneyimli ve olgun kişilerden destek alma fırsatımız olabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun